Bu videoda, senaryodan senaryoya geçtikçe, fırsat maliyetinin nasıl değiştiği üzerinde duracağız. Bu konu, gerçek hayatta pek çok alanda karşılaşabileceğiniz bir kavram. Senaryo F'den başlayalım. Vejeteryanız ve sadece birdlen yiyoruz. Tavşan avlamak için vaktimizi harcamıyoruz. Ama şimdi bir de protein ihtiyacı hissediyoruz ve eğer fazladan bir tane tavşan yakalasaydım acaba, bunun fırsat maliyeti ne olurdu diye düşünmeye başlıyoruz. Bu arada bu bir vejeteryana yakışan bir davranış değil ama zannedersem vazgeçtik vejeteryan olmaktan. Bir tavşan yakalamanın fırsat maliyetini hesaplayacağız. Eğer bir tavşan avlamaya çalışırsam ne olacak? Üretim olanakları eğrisi üstünde kalmalıyım. O yüzden senaryo E'ye hareket edeceğim. Yani bir tavşan istersem 20 böğürtlenden vazgeçmem gerekecek. Yani senaryo F'den bir tavşan yakalayabildiğim bir senaryoya geçtiğimde elde edeceğim artı bir tavşanın fırsat maliyeti benim için 20 böğürtlendir. Şimdi devam edelim. Eğer senaryo E'de bulunuyor olsaydım fazladan bir tavşan yakalamak için fırsat maliyetim ne olurdu ona bakalım. Zaten günde bir tavşan yakalıyordum. Artık günde iki tavşan yakalamak istiyorum. Fazladan bir tavşana daha ulaşabilmek için neyden vazgeçmem gerekecek? Şimdi 40 böğürtlenden galiba vazgeçmem gerekecek. 40 böğürtlen. Gerçekten ilginç. Şimdi diyelim ki senaryo D'deyiz ve daha da fazla tavşan istiyoruz. İyice etoburlaşıyoruz. Neyden vazgeçmem gerekecek? Şimdi 60 böğürtlenden vazgeçmem gerekecek. Eğer günde 3 tavşan yakalamak istiyorsam, 240 böğürtlen yerine sadece 180 böğürtlen toplayabileceğim. Devam edelim. Günde 1 tavşan daha istiyorsam, 80 böğürtlenden vazgeçeceğim. Ve en sonunda tamamen bir etobur olacağım. Günde 5 tavşan yakalamak istiyorsam, bu durumda da 100 böğürtlenden daha vazgeçmem gerekecek. Ve toplamda hiç tut yiyemeyeceğim. Nereden çıktı diyeceksiniz ona da geleceğim. Sanırım burada bir şey dikkatinizi çekti. Yakaladığım fazladan bir tavşan için her seferinde daha çok böğürtlenden vazgeçmek zorunda kalıyorum. Her zaman böyle olacak değil ancak bizim örneğimizde fazladan her tavşan için fırsat maliyetimiz yükseliyor. Unutmayalım bunu bir köşeye yazalım. Artan fırsat maliyeti. Bunu bir birim bazında da düşünebilirsiniz. Buradan birinden bir birim artırmak için diğerinden her seferinde daha fazla birimi gözden çıkarmak gerekiyor. Artan fırsat maliyeti konusunun niçin bu kadar önemli olduğunu ve niçin ekonomideki pek çok farklı alanda karşımıza çıktığını muhakkak düşünüyorsunuzdur. Biz ekonomik modelimizi oldukça basitleştirdik ve sadece iki değişkeni indirdik. Tavşan veya böğürtlen. Avcı toplayıcı örneğimizde senaryo F'de başlamıştık. Senaryo F'de tavşan yakalamak istemedik. Daha yavaş, daha az akıllı olan, yanımızda dolaşan, oklarımızla ve mızraklarımızla oynamayı seven, kısacası yakalaması çok kolay olan tavşanları bile avlamayı denemedik. Bunun yerine bütün vaktimizi böğürkten toplamaya tahsis ettik. Üstelik sadece en kolay toplanabilecek olan böğürtlenleri değil, çok yukarıda bulunan, dolayısıyla almak için elinize kıymıklar batmasına göz yummanız gereken böğürtlenleri de topluyorsunuz. Yani sizi uğraştıran böğürtlenleri toplayabilmek için en kolay avlanacak tavşanları dahi avlayamıyorsunuz. Ancak bir anda fikrinizi değiştirip aslında, bu tavşanlar epeydir yakınımda dolaşıyor. Hani neredeyse onları avlamam için yalvarıyorlar dersiniz. Bu durumda bazı tavşanları yakalamak kolay olacaktır. Tabii bu tür tavşanları yakalamak çok kolay olduğu için pek fazla vaktinizi de almadı. Dolayısıyla çok sayıda böğürtlenden vazgeçmek zorunda kalmadınız. Özetlersek 1. Yavaş ve çok da uyanık olmayan tavşanları yakalamak çok zaman almıyor. Iki, aynı süre içinde toplayabileceğiniz, toplaması en zor yerdeki az sayıda böğürtlenden vazgeçiyorsunuz. Sadece 20 böğürtlenden vazgeçiyorsunuz. Eğer günde 2 tavşan istiyorsanız sadece en yavaş tavşanları avlamayacaksınız. Peşinizde dolaşanları değil, biraz daha hızlı olan, biraz daha dikkatli ve belki de biraz daha zeki olan tavşanları avlamaya çalışmanız gerekecek. Ayrıca bu ikinci tavşanı yakalayabilmek için sadece toplanması en zor olan böğürtlenden vazgeçmiş oluyorsunuz. Böylelikle yere daha yakın olan böğürtlenlerden vazgeçiyorsunuz. Yani tavşanı yakalamak biraz daha zaman alacağı için siz kısa sürede toplayabileceğiniz dutlardan vazgeçiyorsunuz. Bu durum grafiğin sonuna kadar devam edecek, ta ki günde beş tavşan avlayana kadar. Artık en akıllı ve en hızlı tavşanların peşinden gidiyorsunuz ama yine de onları kovalamakta ısrarlısınız ve hızlı tavşanların peşinden koşarken en kolay toplanabilecek böğürtlenden dahi vazgeçiyorsunuz. Ağaçtan sarkan böğürtlenleri bile yemiyorsunuz. Çünkü tavşan yemeye kararlısınız. Umarım bu açıklamalar fırsat maliyetinin niçin yükseldiğinin açıklığa kavuşmasına yardımcı olmuştur. Artan fırsat maliyetini, yay şeklinde olan bu üretim olanakları eğrisi üzerinde inceleyelim. F noktasından aşağı doğru indikçe negatif eğri artmaktadır. Bunu başka bir şekilde şöyle düşünebiliriz. Senaryo F'de eğim yaklaşık olarak böyle. Buraya teğet geçen doğrunun eğimini çiziyorum. Cebir derslerinizden bunu hatırlayabilirsiniz. F'de eğim böyle. T'yetin eğimini buraya çiziyorum. E'de eğim daha da dikleşiyor. Tavşan başına vazgeçtiğiniz böğürtlen sayısı artıyor. D'de daha da fazla feda etmemiz gerekli ve daha da fazla. Y şeklinde bir eğri görürseniz bu fırsat maliyetinizin arttığını gösterir. Bir cins üründen bir birim daha fazla üretebilmek için diğer cins üründen her seferinde daha fazla birimden vazgeçmeniz gerekiyor. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.